Bir üçgende üç tane açı olduğunu biliyoruz ve bir dik üçgende de açılardan bir tanesi dik açıdır. Ve geriye iki açı kalıyor. Bu videoda bu açılardan, bu iki açıdan birinin sinüsüyle diğerinin kosinüsü arasındaki bağıntıyı ele almak istiyorum. Veya açılardan birinin kosinüsüyle diğerinin sinüsü arasındaki bağıntıyı. Evet, bu açıya yani a açısına θ diyerek başlayalım. Eğer bu açı θ ise, bu açının ölçüsü θ derece ise yani, B açısının ölçüsü ne olur? Çözdüğümüz diğer problemlerden şunu gayet iyi biliyoruz ki, üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir ve bu açı bir dik açı. Yani 180 derecenin 90'ı bu açıya gidiyor, geriye 90 derece kalıyor. Dolayısıyla bu iki açının toplamının 90 etmesi gerekiyor. 90 derece etmesi gerekiyor. Yani bu iki açı, A açısı ve B açısı birbirlerinin tümler açıları. Tümler açılar bunlar. Veya şöyle de düşünebiliriz. B açısı 90 eksi teta şeklinde yazılabilir. Teta ile 90 eksi tetayı toplarsak 90 derece eder. Peki bunda ne var? Şu var. Teta'nın sinüsü neye eşitti bir bakalım. Sinüs, karşı bölü hipotenüs demekti. Karşı kenar, bc kenarı, yani sinüs teta, bc kenarı bölü, hipotenüsü eşit. Hipotenüs de ab kenarı. Sinüs teta eşittir, bc'nin uzunluğu bölü ab'nin uzunluğu. Peki bu açının sinüsü ne olur? bc kenarı b açısının komşu kenarı, ab de yine hipotenüs. B açısının gözünden baktığımızda bu oran komşu bölü hipotenüse denk geliyor. Peki hangi trigonometrik oran komşu bölü hipotenüse eşittir? Kosinüs. Güzel komik tekerlememizi hatırlayalım, kısaltmamızı hatırlayalım. Ska, Koko, Takako. Yazayım. Yerimiz bol nasılsa. Sinüs eşittir. Karşı bölü hipotenüs. Burada olduğu gibi. Kosinüs de Komşu bölü hipotenüs. koko dedik. Ve takako var. Tanjant da eşittir. Karşı bölü komşu. Bu açıya göre Bc komşu kenardır. Ve hipotenüs yine AB'dir. O halde bu açının gözünden baktığımızda bu oran komşu bölü hipotenüse karşılık geliyor. Yani bu oran bu açının kosinüsüdür. O halde yazıyorum. Eşittir. Kosinüs 90, eksi teta. Çok güzel bağıntı değil mi? Bir açının sinüsü, tümlerinin kosinüsüne eşittir. Şöyle de düşünebiliriz. Sinüs, herhangi bir açı seçelim. Mesela 60 diyelim. Sinüs 60 eşittir neyin kosinüsü? Ben hemen söyleyeyim. Eşittir, bu eşittir. 90, eksi 60'ın kosinüsü. Yani eşittir. Kosinüs, 30. 30 artı 60, 90 eder. Tabi bunun tersini de düşünebiliriz. Mesela, teta'nın kosinüsü, teta açısının, daha doğrusu, a açısının komşu kenarı, bu kenar yani, ac kenarı. Yani, kosinüs teta eşittir ac bölü hipotenüs. Komşu bölü hipotenüs. Hipotenüs de ab idi. Peki bu oran B açısına göre neye denk geliyor? B açısının sinüsü, karşı kenarın, yani AC'nin hipotenüsü oranıdır. Yani bu oran B açısının sinüsüne denk geliyor. Yazıyorum, eşittir, sinüs 90 derece, eksi teta. Demek ki B açının kosinüsü tümlerinin sinüsüne, sinüsü ise tümlerinin kosinüsüne eşitmiş. Bu kadar kolay.